Hadi 75 sayısını asal çarpanlarına ayıralım ve sonucu üslü sayılar cinsinden yazalım. Burada bir ilginç aslında birkaç ilginç nokta var. Asal çarpanlara ayırma ve burada üslü sayılar cinsinden yazımdan bahsediyor. Üslü sayılar cinsinden yazımla birazdan ilgileniriz. Öyleyse esas üstüne kafa yoracağımız ilk soru şu. Asal sayı nedir? Küçük bir hatırlatma. Asal sayıların yalnızca 2 bölenleri vardır. 2 tane böleni vardır. Kendisi vardır, bir de 1 vardır. Yani bir kendisine bölünebilir, bir de 1'e bölünebilir. Şimdi mesela asal sayılara birkaç örnek verelim. Asal ve asal olmayanlara. 2 mesela bir asal sayıdır. Çünkü sadece 1'e ve 2'ye, yani 2'ye dediğimiz kendisine bölünebilir. Aynı şekilde 3 yine 1 asal sayıdır. Ama 4 asal sayı değildir. Çünkü bu sayı 1'e bölünür, kendisine bölünür ama bir de 2'ye bölünür. Pekala devam edelim. 5, 5 sadece 1'e ve kendisine bölünür, asaldır. 6 asal sayı değildir çünkü 2'ye ve 3'e bölünebilir. Evet sanırım mantığını anladınız değil mi? 7'ye gelirsek 7 asal sayıdır. Sadece 1'e ve 7'ye bölünebilir. 8 asal sayı Tabii ki değildir. 2'ye bölünür, 4'e bölünür. 9'a gelirsek, belki ilk bakışta asal sayı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama unutmayın 9, 3'e de bölünebilir. Yani asal sayı değildir. Asal sayılarla tek sayılar aynı şey değillerdir. Karıştırmayın sakın. 10'a gelirsek 10 da asal değildir çünkü 2'ye ve 5'e bölünebilir. 11 ha 11 sadece 1'e ve 11'e yani kendisine bölünebilir. Öyleyse 11 asal sayıdır. falan filan işte bu şekilde devam eder. Şimdi neyse bir asal sayının ne olduğunu anladık. Asal çarpanlara ayırma ise bir sayıyı mesela 75'i asal sayıların çarpımı şeklinde yazmaktır. Hadi bunu yapmayı deneyelim. Yapmadan tam olarak anlamayacağız. Burada asal çarpanları ayırma işlemini çarpan ağacı, çarpan ağacı adı verilen yöntemle yapacağız. Şimdi burada ilk yapacağımız şu. 75'i bölen en küçük asal sayıyı bulmak. En küçük asal sayı. Düşünelim ki en küçük asal sayı 2'dir. Peki 2, 75'i böler mi? 75 bir tek sayı. Çünkü birler basamağında 5 var. 5 tek bir sayı. 5, 2'ye bölünmediğinden 2, 75'i bölemez. Peki, 3'ü deneyelim. 3, 75'i böler mi? 7 artı 5 eşittir 12. 12, 3'e bölünür. Öyleyse, 75, 3'e bölünür. Anladık ki, 75 eşittir 3 çarpı başka bir sayı. Bozuk paraları düşünelim. 3 çeyrek lira. 3 çeyrek, 3 çeyrek lira dediğimiz 25 kuruşluktan bahsedeceğiz değil mi? 25 kuruşluklardan bahsediyoruz. 3 tane 25 kuruşluk ne eder? 75 kuruş eder. Başka bir deyişle 3 çarpı 25 eşittir 75. Öyleyse, 75 eşittir 3 çarpı 25. Evet, bana inanmıyorsanız, hemen 25 kuruşluklarınızı toplayın yan yana. 3 tanesi bakalım kaç kuruş ediyormuş, bakkal amcaya sorabilirsiniz. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Şimdi 25, peki 3 çarpı 25 eşittir 75 dedik. Şimdi 25 neye bölünür? 2'yi unutun. 2, 75'i bölemiyorsa 25'i de bölemez demektir, değil mi? Ama belki 3, 25'i böler yoksa bölmez mi? 2 artı 5 basamakları topluyoruz 7, 7 üçe bölünür mü? Bölünmez. Öyleyse 25 de 3'e bölünmez. Devam edelim. Sırada 5 var. 5 25'i böler mi? Tabii ki böler. 5 çarpı 5, 5'in karesi 25'tir. Yani 25 eşittir 5 çarpı 5. Ve böylelikle asal çarpanlara ayırma işlemini tamamladık. Çünkü elde ettiğimiz bütün çarpanlar asal. Yani, daha başka bir sayıya bölünemez bu sayılar. Öyleyse, 75 eşittir 3 çarpı 5 çarpı 5. Başka bir deyişle, 3 çarpı 25. 25 de zaten 5 çarpı 5 idi ve bu da eşittir 75. İşte bu, asal çarpanlara ayırma. Fakat soruda bu ifadeyi üslü sayılar cinsinden yazmamız isteniyor. Burada o zaman yapmamız gereken, tekrarlayan sayıları, tekrarlayan asal çarpanları, üslü sayılar cinsinden yazmak. Peki, 5 çarpı 5 nedir? 5'in kendisiyle çarpılmasıdır. Yani 5 üzeri 2'dir. Eğer cevabımızı üslü sayılar cinsinden yazacaksak, diyebiliriz ki, 75 eşittir 3 çarpı 5 üzeri 2. Yani 3 çarpı 5 çarpı 5.